Evet bu dersimizde Word'un diğer bölümlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar geçen dersimizde sunu oluştururken yeni sunudan buradan önerilen sunulardan temalardan oluşturabiliyorduk. Bildiğiniz gibi. Buradan bir tanesini açalım. Oluşturalım. Şimdi burada oluşturduktan sonra Hazır şablonlar üzerinde çalışabilirsiniz ya da yeni bir boşsunu oluşturup tamamen kendiniz dizayn edebilirsiniz. Evet ekranımızı da paylaşalım şimdi. Ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yok hocam gelmedim. Göremiyor musunuz gelmedim. Evet şimdi paylaşayım tekrar. Evet. İlk oluşturduğumuz zaman gördüğünüz gibi önce kapak sayfasını oluşturuyordu. Kapak sayfasına sunumuzun kapağına hangi konuyla ilgili olduğunu yazıyoruz. Alt başlığına da düzenleyen yazabilirsiniz. Yeni bir sayfa açmak için, yeni bir sunu açmak için ya Enter tuşuna ya da yeni slide diyerek buradan oluşturabiliyorsunuz. Yeni gelenleri de kabul edelim. İyi geceler, Evet gördüğünüz gibi genel olarak klasik e, biçimde e, PowerPoint sayfasının iki tane metin kutusu olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan birincisi başlık sayfası, ikincisi de metin e, asıl e, bilgilerin bulunduğu sayfalar. Zaten bize PowerPoint ne tür bir içerik koyacağımızı koymamız gerektiğine dair bazı ipuçları veriyor. Gördüğünüz gibi sayfanın ortasında bazı simgeler var, ikonlar var. Ee, gördüğünüz gibi tablo ekleme, grafik ekleme, smartart ekleme, üç boyutlu modeller ekleme, resimler, hazır resimler, video, simge ekleme gibi seçenekler bize sunuyor. Bunlardan şimdi sırasıyla yapalım. Mesela bir tablo oluşturalım. Öncelikle tablonun bize sütun ve satır sayısını soruyor. Ee, buradan sütun ve satır sayılarını artırarak belirledikten sonra tamam dediğiniz zaman buraya bir tablo oluşturmuş oluyor. Buraya başlıklarına girip alt tarafına da değerlerini yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra yine Word'de de görmüştük hatırlayın. Ee, hangi Bölüme tıklarsanız Word'ün ya da PowerPoint'in menünün sonuna bununla ilgili bir menüyü açıyor. Buraya tıkladığınız zaman bunu tablo ile ilgili bütün ayrıntıları buradan şekillendirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bilgi ve şeritle ilgili bilgiler var. Üst bilgi satırı dediğiniz zaman... Gördüğünüz gibi bunu işaretlediğiniz zaman üstün başlık bölümü olduğunu, diğerlerinin ise diğerlerinin ise e, bilgi e, sütunları ya da satırları olduğunu ayırt etmiş oluyor buradaki tike işaretlediğiniz zaman. Burada satır eklemek istediğiniz zaman son e, hücreye geldiğinizde tab tuşuna bastığınız zaman otomatikman yeni bir satır açacaktır. Ya da sağ tıklayıp Ekle dediğiniz zaman sütunun içerisinde sağ tıklayıp e, ekle diyerek de geliyordu word ama burada gelmedi. E, buradan tablo tasarımından e, buradan renklendirebiliyorsunuz. Altında da birçok seçenek var. Tabii ki bu tablonun biçimi tamamen içindeki verilere ve sizin zevkinize kalmış. Buradan istediğiniz e, biçimleri uygulayabilirsiniz. Burada gölgelendirme, kenarlıklar var. İsterseniz kenarlıkların çizgilerini de buradan özelleştirebiliyorsunuz. Burada çizgilerin kalınlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada e, tablo çiz diye bir seçenek var. Bu güzel bir seçenek. Bunu tıkladığınız zaman tablonun herhangi bir yerini istediğiniz... E, uzunlukta ya da genişlikte hücreler oluşturabilirsiniz gördüğünüz gibi bölebilirsiniz aynı şekilde dikey ve yatay haliyle hücreleri bu çizgiyle kalemi aldıktan sonra onları bölebilirsin bunu böldüğünüz zaman e, hücreleri bölmüş oluyorsunuz Eğer silmek isterseniz de silgiyi alıyorsunuz ve e, Tablonun herhangi hücrelerindeki çizgileri bu şekilde silebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Buradan kalem rengini istediğiniz şekliyle ayarlayabilirsiniz. Ve buradan kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Düzene geldiğimiz zaman bu tamamen şekilsel olarak tablonun düzenlenmesiyle ilgili bir durum. Düzene geldiğiniz zaman da bunun sayfadaki görüntüsüne dair ayarları göreceksiniz. Kalemden kurtulmak için ESC tuşuna basabilirsiniz. Burada kılavuz görüntüleden başlıyor. Şimdi şurada tamamen satır ve sütün eklemeye dair burada aşağı ekle, sağ sütün ekle, sola sütün ekle, yukarı ekle gibi seçenekler var. Ee, yine buradan hücreleri bölmek için e, hücreleri seçtikten sonra bu hücreleri bölebilirsiniz. Burada satır e, ve sütun genişliklerini, uzunluklarını ve genişliklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Burada içinde yer alan verileri, mesela şöyle bir veri girelim. Şimdi bunu biraz daha genişlettiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu yazı Şurada e, hücrenin üstünde yer alıyor gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz yere alabilirsiniz alta, üste, ortaya. Yine burada sağa ve sola yaklaşık şeklinde seçenekler var gördüğünüz gibi. Yine e, burada diyelim şuraya bir sütun ekleyelim. Burada da verilerimiz olsun. Mesela ne olsun adı olsun ikinci soy adı olsun numarası olsun rastgele yazıyorum diyelim bu buradaki burada yer alan verileri burada yer alan verileri siz sıralamak istiyorsunuz ama dikey olarak işte buradan e, metin yönünü seçerek yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarı buradaki görüntülerle yapabilirsiniz. Evet. Daha sonra bir e, slide'da verileriniz varsa diyelim bir tane de resminiz olsa ya da bir tablo daha ekleyelim buraya. Ekleye gidiyorum. Bir tablo daha ekleyelim. Buradan seçelim. Gördüğünüz gibi şu anda iki tane tablom var. Bu resim de olabilir. İşte burada düzenden öne getir, arkaya getir şeklinde hangisi seçiliyse onun üzerinde işlemi yapabilirsiniz. Arkaya gönder dediğiniz zaman diğer tablonun arkasına gitmiş olur. Bu şekilde tablo ile ilgili düzen ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Tablo ile ilgili zaten Word'de çalıştığımız için bu kadarcık bilgilerle yetinebiliriz. İkincisi grafikler. Grafikleri çok kullanabilirsiniz. Öncelikle bir grafik seçelim. Sütun şeklinde olsun. Buradan herhangi bir sütunu seçelim. Tamam diyelim. Tamam dedikten sonra bize grafikte hangi bilgilerin yer alması gerektiğini soruyor. Bizim bir Öğrenci listemiz olsun. Ee, şurada adı olsun. Şurada da notları olsun. Bu vize olsun mesela. Bu proje notu olsun. Bu da final notu olsun. Öğrencilerin e, kaç, ne kadar not aldıklarını buradan görelim. Mesela Ali'yi. Ayşe olsun. Hasan olsun. burada Zehra olsun. Buradan notlarına girelim. 60 80 90 5 Klasikle notlar girelim buraya. O şekilde notların grafiğini buradan ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki verileri girdiğiniz zaman otomatikman burada grafiğin verileri oluşmuş oluyor. Burada e, kapatalım veri sayfamızı, verilerimizi girdik. Grafik başlıyor diyor burada. Notlar diyebilirsiniz. Buraya yine başlık. bu var. iştiği 170 santim yüksekliği yani 2 metre, 5-6 metresi toprak, e, geri kalanı kayalık bir alan ki her noktasında evet korsan birisi bildiri mi sunuyor? <gülüyor> Kimden geliyor metinden mi? Kapatalım sesini. Evet notlar şeklinde böyle bir grafik oluşturabilirsin Vize notlarının grafiğini görüyorsunuz. Proje final notlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Daha sonra bu grafi, grafikle ilgili ayrıntıları buradan görebilirsiniz. Buradan zaten şurada grafik tasarımına girdiğiniz zaman grafikle ilgili birçok alanı değiştirebilirsiniz. Çizgili yapabilirsiniz. Buradan stilini değiştirebilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Ee, buradan hızlı düzenden farklı düzen verebilirsiniz. Veri seç diyerek yine veri penceresini açıp buradan sadece e, final notlarını gösterebilirsiniz. Yine verileri düzenle diyerek veri penceresini açıp buradan e, verileri değiştirebilirsiniz. Şuradan grafik türünü e, pasta şeklinde ya da diğer şekillerde değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin e, zevkinize ve hazırladığınız içeriğe yönelik bir durumdur arkadaşlar. Evet burada yine başka neler var? SmartArt yine burada e, en çok kullanılan e, şeylerden birisi bu. Evet. Grafikteki sütunların renklerini ayrı ayrı değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Evet. Şöyle bir tekrar grafik tasarımına bir soru geldiği için normalde bir şeye geçelim. Şuradan grafik türünü değiştirelim. Şuradan sütuna geçelim. Asidi olsun. Evet. Buradan renkleri seçebiliyorsunuz. Grafiklerin ayrı ayrı renklerini değiştirmeyi istiyorsanız buradan grafik çubuğunu seçtikten sonra e, yapabilirsiniz. En iyisi biz yeni bir grafik oluşturalım şuradan. Evet bir tane grafik seçelim. Pastadan seçelim bu sefer. Evet. Verilerimiz kalsın. Dilimlerde renk değiştir dediğin zaman böyle farklı renkler oluşturabiliyorsunuz. Zaten farklı oluşuyor. Tam olarak e, neyi e, sordun? Kim sormuştu az önce? Tekrar öğrenmek istediğin Merve Nur Zaten burada e, farklı renklerde oluşuyor. E, tam olarak öğrenmek istediğin şeyi söylersen ona göre yardımcı olmaya çalışırım. grafikteki sütunların renklerini ayrı ayrı değiştirebilir miyiz demişsin. Burada grafik türlerinden farklı bir türü seçersin zaten farklı renkler verecektir oraya. Bunu mesela çubuk yapalım. Sütun şeklinde. Herhalde bunu sormak istiyorsun. Yani bunu ayrı ayrı renk vermek yerine arka planını verebilirsin. Bakalım. Evet. Sütunlarda farklı renk. Evet. Şu rengi bir kere beyaz yapalım. Onu şuradan artılı çubuk renkler evet güzel bir soru. Bunu daha önce denememiştim. Bu renklerden aslında yapması gerekiyordu ama yani onu bakmamız lazım. çubuklardan gördüğüm kadarıyla olmuyor ama farklı renklerde olması için grafik türünü değiştirmemiz gerekiyor. Ee, onu da pasta şeklinde verebiliriz ayrı renkleri olmasına. Şimdilik onu hatırlayamadım Merve Nur. Evet. Devam edelim. Şimdi burada e, resimlerle çalışmayı e, görelim. Mesela diyelim bir rica ederim pek yardımcı olamadım bu hususta. Şimdi bir e, resim eklediğimiz zaman bunu sayfada konumlandırmak için istediğiniz yeri belirliyorsunuz. E, daha sonra bu resim biçiminden bununla ilgili Özellikle şu düzeltmeleri ben çok kullanıyorum. Eğer resmin görüntüsü net değilse şu düzeltmelerden netleştir, bulanıklaştır seçeneğinden %50-25 seçeneğinde olursa yazı biraz, resim biraz daha güzel görünüyor. Yine buradan resim stillerinde bunu değişik açılarla, gölgeliği şeklinde planlayabilirsiniz. Özellikle şu e, buradaki seçenekleri kullandığınız zaman düz resim yerine daha gölgeli, daha hareketli resimler oluşturabiliyorsunuz. Resme öyle görüntüler kazandırabiliyorsunuz. Bu da e, sunuda daha güzel gözüküyor. Çerçeveli ya da yuvarlak. Buradan ayarlayabilirsiniz. E, i̇sterseniz kenarlık ekleyebilirsiniz. Kenarlığın kalınlığını buradan Çerçeve ekleyebilirsiniz. Ee, bir, bir resim daha ekleyelim. Evet, başka bir resim. Şuradan. Yine, şuradan bir resim bulalım. Evet, öncelikle resmimizi sayfamızın boyutuna göre ayarlıyoruz. Resmin boyutuyla boyutunu ayarlarken kesinlikle köşelerden büyütüp küçültme yapın. Eğer yanlardan ya da üstten yaparsanız şekilde görüldüğü gibi görüntünüz bozulur. O yüzden mutlaka köşeden yaparsanız en boy oranını e, bu şekilde yapmış olur. Yine bu resimleri ya üst üste getireceğiniz zaman bunun... Öndeme mı olduğunu yine sağ tıklayarak öne getir, arkaya getir şeklinde bunların konumlarını ayar, ayarlayabilirsiniz. Yine bu 365 kullanıyorsanız burada sağ tarafta tasarım fikirleri var. Tasarım fikirlerinden de resimlerle ilgili, yazılarla ilgili düzenlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Burada resimlerle ilgili başka kırpma işlemi var. Bunu daha önce de göstermiştik. Mesela bu resimden sadece logoyu almak istiyorsak yine köşelerden en boy oranını koruyarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece logoyu çekip aldık oradan seçtik. Evet, bir diğer ses ve video ekleme de önemli. Bunları da göstereyim. Evet, bir tane video ekleyelim sayfamıza. Şimdi bu, bu videoyu ekledikten sonra bunun sunumda nasıl gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Video biçimine tıkladığınız zaman burada düzeltmelerden hiç girmeyin bunlara buradan buradan e, kayıttan yürüt video biçimindeki özelliklere pek girmiyorum çünkü zaten orijinal video var burada özellikle arkadaşlar bunun gösterimde nasıl yürütüleceğine dair ayarları kesinlikle buradan yapıyoruz öncelikle bu video nasıl başlasın Şurada gördüğünüz gibi tıklama sırasına göre. Yani siz gösteri yaparken tıklama sırası tıklayarak ancak başlatabilirsiniz anlamına geliyor. Şöyle bir deneyelim. Mesela gösterinizi yapıyorsunuz. Videoya geldiniz ama başlamadı gördüğünüz gibi. Niçin? Çünkü tıklamayla başlatmıştı. Gördüğünüz gibi tıklayınca başlamış oldu. Eğer bunun gösteri sırasında... Otomatik olarak başlamasını istiyorsanız burada kesinlikle otomatik olarak işaretlemeniz gerekiyor. Mesela şuradan gelelim. Bir önceki slide. Evet bir sonrakine gittiğim zaman bakın otomatik olarak başlamış oldu. Evet. Bunun ama bence otomatik denemeyin. Çünkü her kontrol sizin elinizde olsun. Onun için e, üzerine tıklandığına işaretlemeniz gerekir. Eğer tam ekranda oynatmak istiyorsanız ki, şöyle gösterelim. Tam ekranda oynatmak istiyorsanız tıkladığınızda tam ekrana geçecektir. Burada başka ayarlardan. Hocam Oynan bu sürüteceğim. Efendim. Bu slaytı farklı bir cihazda mesela kullandığımız zaman bu video ne oynar mı? Mesela yani flaşa attık işte farklı bir yerde sunum yapıyoruz. Hani video bilgisayarda yüklü ya. Evet. Sesi alıyor mu Evet. Onuş onu son şeyde söyleyecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor. Başımıza bu tür sıkıntıların gelmemesi için bilgisayarda da sunum yapsak bile kesinlikle önce bir klasör açıp bir sunum klasörü oluşturup bu sunum klasörünün içerisine slaytta eklediğimiz bütün resimleri, videoları bu klasör içerisine atmalıyız ve Kaydedeceğimiz sunu dosyasını da mutlaka burada oluşturmuş olduğumuz bu sunum klasörünün içerisine kaydetmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak flashla klasörle birlikte klasörü kopyalayıp başka bilgisayarda açarsak o zaman sürprizle karşılaşmayız. Hatırlatman iyi oldu. Şu anda biz bu videoyu nereden ekledik bilgisayarımda? İndirilenler klasöründen ekledik. Şimdi biz başka bilgisayarda açtığımız zaman bu videoyu açabilmek için otomatikmen indirilenler o bilgisayarın indirilenler klasörüne gidecek. Orada bulamayınca da video oynatılamayacaktır. O yüzden böyle bir klasör açıp bütün ekleyeceğimiz dosyaları bunun içerisine önceden ekleyip daha sonra şunu hazırlarken yolunu, petini oradan gösterirsek daha iyi olur. Bir diğeri de burada farklı kaydet seçeneğinden yeri gelmişken onu da söyleyelim. Sonda söyleyeceğiz ama bir kez daha hatırlatmış oluruz. Burada e, kaydet seçeneklerinin kayıt türünde farklı seçenekler var gördüğünüz gibi. Burada e, isterseniz video olarak kaydedebilirsiniz. Eğer Başka cihaz demiştin ya o yüzden söylüyorum. Diyelim bir televizyona takıp izleyeceksin. Ya da bazı projeksiyonlar var. Direkt flashı takıp onda bir bilgisayar bağlantısı olmadan da projeksiyonlar bu tür sunuları çalıştırabiliyor. Orada yürütebilirsiniz. Onun için burada MPEG 4 video ya da Windows Media videosu şeklinde kaydederseniz bunu olduğu gibi videoya çevirerek kaydeder. Dolayısıyla bu tür sıkıntıları yaşamazsınız. Evet. Sanırım bu cevap oldu değil mi? Mustafa sen mi sormuştun? Evet hocam. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Şimdi buradan dediğim gibi <gülüyor> tam ekranda oynatı gösterdik. Oynatılmadığında gizle dediğiniz zaman ya şöyle olur. Tekrar şuradan sunuma geçelim. Oynatılmadığında bakın aslında bu sunuda bir tane video var. Ama o tiki attığım için e, burada oynatılmadığında gizli seçeneği gelmiş olduğu. Dolayısıyla slaytta göremedik. Peki ne zaman e, durdurulana kadar döntü? Diyelim bir dakikalık bir video var. Sürekli dönsün istiyorsanız bunu işaretlemeniz gerekiyor. Videoyu kırp seçeneği var. Gördüğünüz gibi bu video 3 dakika 16 saniyelik bir videoymuş. Bu videoyu izleyerek burada hazır kırpma yapabilirsiniz. Mesela 6. saniye. Mesela şuradan başlatalım istiyoruz. Buradan kaçın saniyeden başlamasını istiyorsanız oraya getiriyorsunuz. Baştan bu şekilde kırptınız. Tamam dediğiniz zaman baş tarafı kırpmış oluyorsunuz. Videoyla bu kendi içerisinde kırpabilirsiniz. Mesela bir saatlik bir videonuz var. Siz bunu sadece beş dakikasını kullanacaksınız. Videoyu kırp diyerek başlama ve bitiş çizgilerini buradan ayarlayarak o videoyu kırpabilirsiniz. Buradan da ister malusla bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterse süresini biliyorsanız şuradan klavye ile yazarak da ayarlayabilirsiniz. Tamam dediğiniz zaman videonuz bu şekilde kırpılmış olur. Evet, bir diğer husus da ses ekleme var. Diyelim bir sunu eklediniz. Sun, sununuz var ve arka fonda bir hafif bir müzik çalsın istiyorsunuz. Hatta birkaç tane müzik ekleyebilirsiniz. Bunun için de ses dosyasını eklemeniz gerekiyor. Ekle diyerek yine dediğim gibi klasöre atmanızda fayda var. Az önce oluşturduğumuz şeye. Şurada e ekle bölümünün en sağında medya var. Ses dosyası. bilgisayarındaki ses var. Ses kaydet var. İsterseniz ses kaydet e aracını açarak kendi sesinizi kaydedebilirsiniz. Biz bilgisayardaki bir sesi kaydedelim. Mesela şöyle bir müziğimiz olsun. Şimdi bunun ayarlarını yapmak çok önemli. Bunun için animasyonlara giriyorsunuz. Bunun ayarlarını yapabilmek için. Şurada animasyon bölmesine tıkladığınız zaman buraya eklediğiniz ne kadar animasyon varsa burada 1, 2, 3, 4 diye gelir. Biz şu anda ses animasyonunun davranışlarını yapacağız. Burada efekt seçeneklerine gidin. Öncelikle başlatma var bakın burada. Bu ikinci bölümde de durdurma var. Yürütmeyi başlat. Nereden başlayacak? Baştan itibaren başlasın. Ne zaman duracak? Diyelim 1 2 3 4 5 6. slaytta dursun. Dediğiniz zaman şuraya 6'yı işaretlemeniz gerekiyor. Yani 5'i işaretleyin. 5 ilk 5 slayt boyunca çalacak. 6. slayta geçtiğimiz zaman duracak anlamına geliyor. Yine buradan nasıl başlasın? Öncekiyle birlikte diyebilirsiniz. Yani ilk slaytta ne olduğunu gösteriyor. Eğer kısa bir videoysa şey, sesse tekrar başa sarmasını istiyorsanız burada yürütmeyi bitirince geri sar tikini yapmanız gerekiyor. Burada tıklamayla ilgili efekti başlamak istiyorsanız da bunu işaretliyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman şöyle başlatalım bir izleyelim. Gördüğünüz gibi otomatik başladı. İkinci slayte geçtim, devam ediyor. Üçte devam ediyor. Dörtte devam ediyor. Beşte devam ediyor. Altıya geçtiğimiz zaman durdu gördüğünüz gibi. Şimdi altıda altıda bitti. Burada yeni bir müzik başlatmak istiyorsanız yine ekleye gidiyoruz. Medya diyoruz. Ses diyoruz. Bilgisayarımızdaki ses diyoruz. Buraya da bir tane şöyle bir müzik ekleyelim. Evet. Sonra bunun ayarlarını da yapmak için ne yapıyoruz? Animasyon bölgesini nereden açmıştık? Animasyonlar. Şurada animasyon bölgesi var. Burada da var aynı ayarlar ama şurada ben göz önünde bulunsun. Burayı da görün diye buradan yapıyorum. Efekt seçeneklerine gidiyoruz. Baştan itibaren olsun. Ee, sonra e, nereden geçerli slide'dan sonra yani beşten sonra başlasın ya da şuradan slide numarasını verebilirsiniz altıncı e, slide'da başlasın zamanlama tıkladığında değil öncekiyle öncekinden sonra yani şu animasyondan sonra başlasın bu şeyde bu sayfada bulunan başka animasyon varsa. O animasyondan sonra başlasın diye ayarlarını yapıyoruz. Evet birisi bir soru sormuş. Sunumu pdf olarak kaydettiğimizde oynatır mı? Oynatmaz. Pdf olarak kaydettiğinizde e, oynatmaz. Evet. Bunun için farklı sunum araçları da var. Mesela Prezi diye bir sunum aracı var. O direkt exe dosyası oluşturarak herhangi bir program aramadan direkt klasörden çalışabiliyor. En iyisi pdf şeklinde değil de az önce gösterdiğim gibi dosyadan farklı kaydet diyerek bunu videoya çevirip şuradan. MPEG 4 ya da VMW şeklinde kaydederseniz hiç sorun yaşamadan bunu sunabilirsiniz. Ama burada kontrol sizde olur. PowerPoint sunumu yaparsanız bu sayfalar arasındaki geçişi kendiniz yapabilirsiniz. Ancak video olunca da onu durdurup başlatmak gibi bir kontrol aracı gerekir size evet buraya geldik bunu da animasyon bölgesinde tekrar gözden geçirelim öncekinden sonra başlattık efekt seçeneklerine gittik 6'dan sonra başlasın dedik pardon e, ne zaman bitsin diyeceğiz burada bu da ne zaman bitsin e, 6'da başlayacak zaten 8'de bitsin diyeceğiz Tamam dedik. Oynatalım. Şuradan gelelim. Tekrar. Birinci müziğimiz başladı. Sunumuz ilerliyor. Diğeri başladı. Sekize geldik. Bitti. Gördüğünüz gibi seslerin ayarlarını da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu sesle ilgili soracağımız bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa ee, Durduğumuz de, sürece o ses devam eder mi? Tamamen şuradaki ayarlarınıza bağlı. Sesi durdurmak için şurada dedik ya efekt seçeneklerinde ne zaman bitsin? Tıklayınca dursun dersen yani o zaman bir sonraki slide'a geçmeden tıkladık ya durur. Geçerli slayt'tan sonra dersen gene durur. Ama şuraya bir slide numarası verirsen o slide'a kadar tıklasan da durmaz. Yani bu arka plan sesi olacaksa o zaman bunu belli bir slide aralığı vermek gerekiyor. Tamam. Tamamdır. Evet. Burada ne kaldı? Geriye video ekledik. Resim ekledik. Ee, şekil. Simge ekleyin dediğiniz zaman şurada bunu çevrim içi olarak bir sürü simge getiriyor. Buradan herhangi bir simgeyi seçerek ekle dediğiniz zaman buraya eklemiş oluyor gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Burada ayrıca bir metin kutusu eklemek isterseniz yine çiziyorsunuz buraya yazıları yazabilirsiniz. Onun dışında ekle de başka üst bilgi, alt bilgi WordArt kullanırsın. Biz tabi bu tür şeylere fazla girmiyorum. Çünkü biz daha etkili olabilmesi için bunu birinci derste söylemiştim. Sununun etkili olabilmesi için sununun sade ve basit olmasına özen göstermek gerekiyor. Çünkü ne kadar sade ve basit olursa o kadar etkileyici olur. Bir sunuda ne kadar ses, sesli, animasyonlu ögeler varsa o izleyicilerin dikkatini konudan daha çok o tetikleyicilere yani o animasyonlara ya da görsellere ilgi dağıtacağından dolayı konunun anlaşılmasında sıkıntılar oluşturabilir. O yüzden de ne kadar basit o kadar güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Ama yine de e, buradaki animasyonlardan eklediğiniz şekillere, animasyonlara işte uçarak giriş verebilirsiniz, içeri kaydırabilirsiniz, bölebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Burada dikkat ederseniz bir sunuya animasyon eklediğim zaman şurada ön izlemede gördüğünüz gibi bir yıldız simgesi geliyor. Yani burada animasyon var demektir. Yine buraya başka bir şekil daha ekleyelim. Simgelerden, şekillerden bir şekil daha ekleyelim. Şöyle bir şeklimiz olsun. Buna da bir animasyon verelim. Şuradan daha farklı bir animasyon verdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada iki tane animasyon oldu. Şimdi bunun şu anlama geliyor. Bu sunu geldiği zaman önce bir numaralı animasyon hareket eder. Sonra ikini numaralı animasyon hareket eder manasına geliyor. Şu animasyon bölmesini açtığınız zaman zaten burada animasyonların listesini görürsünüz. Dilerseniz bunları yukarı aşağıya taşıyarak animasyonların sırasını değiştirebilirsin. Bakın bu 1 oldu bu 2 oldu. Yine buradan... Efekt seçeneklerinden bunların zamanlamasını, metin animasyonunu, efektlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Nasıl oluyor diye. Gördüğünüz gibi tıklamayla bu gitti, sonra bu geldi. Gördüğünüz gibi animasyonlar bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Buradaki animasyonların ayarlarını dediğim gibi Buradan efekt seçeneklerinden <gülüyor> yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu animasyon bölgesinden buradan yapabiliyorsunuz. Şu ön izlemeden de bu sunudaki hangi animasyonlar olduğunu görebiliyorsunuz. Yine buradaki animasyonların süresini şuradan ayarlayabilirsiniz. Nasıl başlasın tıkladığında ya da önceki ile birlikte olabilir. Gördüğünüz gibi mesela ikisi birden e, tıkladığında bu olacak. Sonra buna gelelim. Önceki ile birlikte olacak. Ön izleme yaptığınız zaman gördüğünüz gibi ikisi aynı anda oynamış oldu. Buradaki tetikleyicilere de yine tıklayıp e, e, metin kutusu kalp hangilerinin tetikleyici olacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Değişik bir animasyon daha göstereyim size hazır. Bir tane e, yine şekil ekleyelim buraya. Buradan bir tane ok işareti yapalım. Sonra animasyonlara gidelim. Buradan animasyonları açalım. Burada çok sayıda animasyonlar var bakın çizgi şeklinde gidebilir küçültür yakınlaştırır Mesela buna özel bir yol çizelim önce buraya gitsin sonra buraya gelsin buraya gitsin ve en sonunda burada bitsin tıkla dediğiniz zaman gördüğünüz gibi buna bir yol çizdik yolunun tekrar geldi süresini buradan ayarlayabilirsiniz. Daha yavaş gitmesi için birden başladı oraya gitti gibi. Yani mesela buradan A noktası dersiniz sonra B noktası dersiniz hareket ettirdiği zaman böyle gidebilir. Özel yol çizebilirsiniz. Halka şeklinde gidebilir. Dönüş şeklinde gidebilir. Tamamen bu içeriğinizin sununun içeriğinin hareketlerine bağlı olarak animasyonlar buradan ekleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada animasyonun ayarlarını da ya buradaki animasyonlar menüsünün altındaki seçeneklerden ya da buradan sağdaki açılır pencereye tıklayarak buradan da yapabilirsiniz diyorum değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili soracağınız bir şey var mı? Son olarak, yani bu PowerPoint'i zaten içine girip karıştırdığınız zaman çözebiliyorsunuz. Yani birçok şey bildiğiniz için ben de aslında birçok konuya temas etmeden gidiyorum. Burada en son olarak size slide gösterisinden bahsedeyim sonra da kaydetme seçenekleriyle PowerPoint dersimizi bitirelim bugün diye düşünüyorum. Şimdi burada sunu yaparken yani sunum yaparken daha doğrusu prova yaparken bunu baştan izleyebilirsiniz. Hangi slayta tıklayysa geçerli slayttan yapabilirsiniz. Şurada ise değerli arkadaşlar zamanlama provası var gördüğünüz gibi buradan sununuzu başlatıyorsunuz sonra okuyorsunuz içinde yazılar var adeta karşınızda bir seyirci varmış gibi seyirci varmış gibi burada sunularınızı yapabiliyorsunuz yaptıktan sonra şurada ne kadar süre tuttuğunu görebiliyorsunuz ki yeni slide zamanlarını kaydetmek istiyor musunuz? Demek ki bu sunumuz ne kadar sürdü? 16 saniye sürdü. İşte buradan hani bazen e, çok uzun ya da çok kısa gibi şikayetler oluyor ya sunumlarda. İşte bunun önüne geçmek için hazırladığınız bir sunumu okuyarak içeriğini tamamen anlatarak ne kadar süre aldığını tamamen buradaki zamanlama provasını açarak sunum yapmadan önce kendi kendinize test edebilirsiniz. Burada slide gösterisini kaydedebilirsiniz. Yine burada e, altyazı kullanıyorsanız bunları e, aktif edebilirsiniz. Evet, burada başka bunların birçoğunu zaten deneyerek uygulamanız gerekir. Bunları deneyerek daha fazla ayrıntıları görebilirsiniz. Zamanlama provasını da dediğim gibi yine slide gösterisinden yapabiliyorsunuz. Son olarak dosya sunularınızı yazdırmayı ve kaydetmeyi göstereyim. Şimdi burada farklı kaydet seçeneklerinden burada adını verdikten sonra şu anda normal PowerPoint sunusu olarak kaydediyorum. Siz bunu burada 97-2003 yılları arasında üretilmiş olan, çıkarılmış olan PowerPoint sunusu için önceki versiyona göre kaydedebilirsiniz. Şablon olarak kaydedebilirsiniz, PDF olarak kaydedebilirsiniz. Burada bir de PowerPoint gösterisi şeklinde var. Bunun farkı nedir? Göstereyim size. Buna PowerPoint gösterisi şeklinde kaydedelim. Farkını göstereyim Şimdi bunu kapattım. Sunum dosyasında her iki dosyada gördüğünüz gibi simgeleri farklı. Şu üstteki önceki çalıştığımız dosya yani e, bu normal tıkladığınız zaman PowerPoint programını açar ve içinde düzenlemeye Yönelik kaydedilmiş bir sürümü dosyayı ifade eder. PPSX ise yani PowerPoint gösterisi dediğiniz zaman da doğrudan sunum haline getirir. Gördüğünüz gibi PowerPoint'i açmadı. Şu anda ne yapıyor? Otomatik olarak bize sunumu yapmış oluyor. Aradaki fark bu arkadaşlar. Biri gösteri yapıyor, diğeri ise düzenleme şeklinde yapabiliyor. Evet, burada tekrar açalım dosyamızın Yine farklı kaydet seçeneğinden PDF olarak kaydetmeyi gösterdik. Video olarak kaydedebilirsiniz. Şu iki seçenekten birisini. İsterseniz JPEG olarak her sunuyu bunu seçerseniz eğer her sunuyu bir resim olarak kaydeder. Ee, yine buradan video olarak kaydedi, kaydettiğini söylemiştik. Burada çok sayıda seçenekler var. Resim formatları var. BMP, PNG, JPEG, GIF. Bunların hepsi resim formatları. Resim sunusu olarak kaydedebilirsiniz. Çok sayıda seçenekler var. Bir de yazdır seçeneklerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir yazıcıyı buradan seçmeniz lazım. Yazıcı bunu PDF olarak seçerseniz dosyayı PDF olarak kaydeder. Buradan herhangi bir yazıcı seçtiğin zaman da e, şu anda seçmiş olduğumuz tür her sayfaya bir sunu gelecek şekilde ayarlanmış gördüğünüz gibi. İsterseniz şuradan sayfa başına iki slide, üç slide, dört slide şeklinde küçük hatlarla e, yazdırabilirsiniz. Mesela yani hani bir sunum yaparsınız bir de elektrik kesilir ya da ne bileyim bilgisayar arızalanır. Ya da ekrana bakmadan bilgisayara bakmadan elinizdeki kağıtlardan okumak isterseniz bu şekilde sunuları yazdırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz dokuz tane slide bu şekilde yazdırabilirsiniz. İsterseniz altılı ya da Şurda, slayt numaralarını yazdırma, slayt çerçevelerini yazdırma, sayfaya sığdırma gibi seçenekler var gördüğünüz gibi bunları işaretleyebilirsiniz. İsterseniz tam sayfa seçenekleri halinde de yazdırabilirsiniz. Burada hem arkalı önlü yazdırmak istiyorsanız da bunu Yazdırabilirsiniz. Bir soru gelmiş herhalde. Tam olarak anlamadım. Hocam slide gösterisi kısmında sunumun üstüne kayıt yaparken açılan kameranın yerini değiştirebiliyor muyuz? Slide'ın sağ alt köşesinde çıkıyor. Yazılanlar okunuyor. Sağ üst köşeye alma imkanı var mı? üstüne kayıt yaparken bunu bence şeyden yapabilirsin eğer kayıt yapmak istiyorsan zoom'u kullanabilirsin ben zoom'u kullanıyorum oradan ekranı paylaşıyorum kamerayı da kapatıyorum şu anda beni izlediğin gibi kayıt yapabiliyorsun o şekilde yapmanı tavsiye ederim Powerpoint'te de powerpoint daha güzel oluyor onu öneririm onu bir dene daha başarılı olduğunu göreceksin. Evet, burada paylaş e, ve e, şeyler var. İsterseniz e-postayla gönderebilirsiniz. Buluta kaydedebilirsiniz. Dışarı aktar dediğiniz zaman da, bu da önemli. Burada az önce arkadaşımız sormuştu ya, videoyu e, bulur mu? Veya başka bilgisayarda açtığımız zaman sürprizle karşılaşır mıyız? seçeneklerini kurtulmak istiyorsanız, diğer alternatif yollardan birisi de sunuyu CD için paketle seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi, burada zaten videolar, yani slayta eklemiş olduğunuz videolar, sesleri, yazı tipleri, bütün her şeyi bu pakete atacağı için o klasörü kopyalamanız yeterlidir. CD paketine bir isim veriyorsunuz, sonra Klasörü kopyala diyorsunuz. Klasörü seçiyorsunuz. Şu anda nereyi seçiyormuş? Masa üstünü seçsin. Bir yeni bir klasör oluşturalım. Yeni klasörü yapsın. Tamam dediğiniz zaman bağlantılı dosyalar paketinize eklemek istiyor musunuz? diyor. Evet diyor. Yani videoları, sesleri de oraya eklemiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kapattık bunu. Şurada yeni klasör oluşturduk. Bunun içerisine sunu paketini oluşturdu. Siz şu dosyayı açarak herhangi bir bilgisayarda flashınızla açtığınız zaman sunu dosyalarınızın hepsi yani sunuda kullanmış olduğunuz bütün araçları şu sunu paketine atmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla sürprizle karşılaşmasınız. Bu da alternatiflerinden biri. Tamam dene bakalım. Evet. Yani PowerPoint ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Sunumlarda kullanılan yazı tipleri genellikle ben şey kullanıyorum. Bu PowerPoint'in kullandığı kalibri var tahoma var. Bunlar güzel gözüküyor. Şu calibri de fena değil. Bir de şey var ben bilgisayarın şeyine çok müdahale etmiyorum. Bu bilgisayarların bilgis programı yapanlar zaten sadece programcılar değil. Aynı zamanda işte mimarlar var. Ne bileyim görsel tasarımcılar var. Grafikçiler var. Bir program hazırlanırken onların fontları, yazı tipleri, renkleri vesaire, Onlar üzerinde de çalışıyorlar. O yüzden şurada tasarım bölümünde sunu için herhangi bir şablon belirlediğiniz zaman bakın burada yazı tipleri de değişiyor. Bu yazı tiplerine pek müdahale etmemek gerekir. Bunlar hangisini öneriyorsa ben onu kullanıyorum. Gördüğün gibi şablonu değiştirdikçe yazı tipleri de değişiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yani bu şablona, bu renklere en iyi giden font bu anlamına geliyor. Bunu kullanmanı tavsiye ederim. Eğer gene de yok ben illa e, Tywin's New Roman'ı kullanırım diyorsan o da tab tabii ki senin zevkindir. Ben dediğim gibi şablonlar ne sunuyorsa onları kullanmayı tercih ediyorum. Rica ederim. Merve Nur bayağı soru sordun sen bugün. Soru sorma ödülünü sana verdik bugün. Teşekkür ediyorum soruların için. Evet, PowerPoint'le ilgili başka sorunuz var mı? Bilmiyorum. Genel hatlarıyla bildiğim kadarıyla tecrübe ettiğim kadarıyla tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Üç ders yaptık. Özellikle ilk derste Olmayanlar videodan izlesinler. Ee, özellikle etkili sunum için o şekilsel ve içerik kriterleri ilkelerinden bahsetmiştik. Onları bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yani sonuçta bir şekilde sunuyu hazırlarsınız ama onun içeriğini doldururken nelere dikkat etmek gerektiği daha önemli bence. Onları yaparsınız. Ee, bir de 365 kullanıyorsanız zaten... Tasarım örneklerini size sunuyor. Tasarım örneklerini de yine kullanabilirsiniz. şeyinizi Sunularınızı gerçekten de güzel gösteriyor. Onu da denemenizi öneririm. Şurada tasarım giriş bölümünün sonunda. Tasarım fikirleri var. Gördüğünüz gibi bunlar hem renkleri hem de resimleri belli bir formata getirerek size alternatifler sunuyor. Bunları bu şekilde kullanmanız, kullanmanız sizin sununuzu daha da görsel açıdan zenginlik katacaktır diye e, düşünüyorum. Evet, sorunuz yoksa dersi kapatıyorum arkadaşlar. E, PowerPoint dersine gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Baştan da söylemiştim ben ee, şey Uzmanı değilim, programcı değilim, acizane, ee, PowerPoint kullandığım kadarıyla size yardımcı olmaya çalıştım. Bilmediğim birçok husus da var tabi ki. Ee, eksikler olmuş da olabilir. Ama önemli olan burada tecrübeyi paylaşmaktı, sizinle bir araya gelmekti. Evet. Dolayısıyla elimizden geleni yaptık. Hepinize katıldığınız olsun. için teşekkür ediyorum. Başka bir program olursa orada görüşürüz inşallah. Diğer programları da devam edersiniz. Onlara katılmanızı öneririm. Hepinize başarılar diliyorum. Bugün Sağlık, afiyet üzere. Evet, bugün bitirdik dersimizi. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Eyvallah. Hadi hoşçakalın. akşamlar.